Merhaba değerli arı dostlarımız. Bugün 6 Şubat. Onlarımıza bakacağız. 15 derece civarında bir sıcaklık var bugün. strofor kovanları ilk defa buyur kullandık. Onun hep birlikte çektiğimiz videolarla takip ediyoruz. Biz daha önce arımıza şurup, hazır invert şurup ve kek vermiştik. Şurubumuzu bitirmiş parılarımız şu anda. Kaç parça kalsa da. Hala keki emeğe devam ediyorlar. Yarısını da bitirmişler. Şöyle kenara alayım. Havalar bu yıl gereğinden fazla sıcak gidiyor dostlar. Mart ayında ne olur bilmiyorum. Yani şimdi bu işte her zaman söylediğimiz gibi yöre yöre değişiyor iklim koşullarına göre. Biz Karadeniz'deyiz. Ee, bu aylarda bu sıcağın olması aslında hiç de normal değil. Ama maalesef bu şekilde sıcak. Fazla rahatsız etmeden arılarımızı yavruya Atmış mı arımız? Ana arımız yavru atmış mı? Merak ediyorum. Şöyle kısa bir kontrol yapacağım. Hava güzel. Arılarımız dışarı çıkıyor. Ama tabii doğada pek fazla bir şey yok. Polen getiriyor arılarınız ama galiba fındıklardan getiriyorlar. Evet burada polen deposunun yanında küçük bir yavru alanı oluşturmuş arılarımız hatta şöyle yeni getirdiği polenlerin yanında küçük bir yavru alanı var bal kemeri var bal çok güzel ben fazla dışarıda tutmak istemiyorum şimdi çok fazla yavru atmamış Anadığımız ve gayet normal ee, arı yörenin arısı olduğu için o da biliyor kişini çünkü mart ayında soğuklar olacak ee, çok fazla yavru atsa güçlü bir kolan değilse e, salkıma geçme durumunda yavruyu terk etmek zorunda kalacak. Arılarımız bunun gayet bilincinde. Şurada bakın çok güzel bir kapalı yavru alanı var. Şurada bir tane arımızda kırmızı polen var bacaklarında. Umarım görünüyordur. Bu taraf da aynı şekilde. Çok güzel pupada yavru var. Bal kemeri de var üzerinde. Stok durumu gayet güzel. Arımızın. Bu iki çerçevede yavru olacağını tahmin ettiğim için direkt bunları çektim. Evet. Keki yemeye devam ediyor arılarımız. Güzel de bir yavru alanı da var. Ee, i̇lk defa dediğim gibi takip eden arkadaşlar biliyor. Strafor kovan kullandık bu yıl. Ee, giriş yerleri haricinde pek Kemirme gibi bir durum olmadı. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok arılarımızda. Şöyle tekrar keki bırakacağım. Şimdi bal stoğu iyi arımızın ama ben yanımda invert şurup getirmiştim. Bunu da tekrar yine vereceğim arımıza poşetlerde. İnvert çurubun avantajı hemen tüketebileceği bir yiyecek arkadaşlar. O yüzden bu aylarda ben hazır invert çurup veriyorum arılarıma. Gayet de güzel oluyor. Bu arımızın şimdilik durumu gayet güzel. İnşallah diğer kovanlarımız da bu şekildedir. Onları da kontrol edeceğiz. Maşallah arımız e, gür duruyor. Yani yöreye göre arkadaşlar. Bu işler yöre yöre değişiyor. Şimdi Karadeniz'de farklı, Ege'de farklı, Trakya'da farklı bu işler. Bizim arımız şu popülasyonu bu aya göre bu güçlü bir arı sayılır çok öyle aman aman da olmasın ama inşallah e, arılarımız ilkbahara bu sıcaklar tekin bayasını yemişler. Şurubu da bitirmişler arılarımız. Şimdi ben burada yavru alanını kontrol etmek istiyorum. Aramız ne kadar açıldı? Yavru attı. Geçen baktığımda Pupa halinde yavrular görmüştüm. Muhtemelen onlar çıkmak üzere ya da çıktılar. Yeni yavru alanına bakacağım. Dediğim gibi Şubat'ın 6'sı sıkıntılı bir durum aslında. Çünkü havaların bu kadar güzel olmaması gerekiyor burada. Şu anda yani. Ama maalesef böyle. Şu iki çıtada yavru alanı oluşmuştur diye tahmin ettiğim için ilk önce bu iki çıtayı kontrol edeceğim. Arılarımız polen getiriyor. Kırmızı, sarı. Ee, nereden nereden getirdiğini bilmiyorum şu anda o poleni ama yani fındıktan mı getiriyor başka bir avaçtan mı? Şimdi şöyle umurum görünüyordur. Küçük bir Yavru alanı var. Evet. Yanında çok güzel günlükler var. Çünkü bu aradaki yavru çıkmış. Dediğim gibi geçen sefer ki baktığımda. Evet. Bu tarafta aynı. Şöyle bir tane aramızda sarı polen var. Bacaklarında. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Yavru çıkan yerlerin hemen yerine anarımız ee, günlük yavrular atmış. Haftalık kurtçuklar var geriye doğru. Gayet güzel bir bal kemeri de var. Ee, yani arımızın çok öyle aman aman bir yiyecek ihtiyacı yok şu anda. Ama biz yine de çünkü bu çerçevelerde de şunlarda da bal var. Ancak işte hava soğuk olduğunda arı oraya ulaşamayabiliyor. O zaman sıkıntı oluyor. Verdiğiniz şerbeti de muhtemelen yavruların üzerine bal kemeri yapacaklar. Çünkü hazır şurup ııı e, kendi yaptığımız şurup gibi değil arkadaşlar. Hemen tüketebiliyor arı bunu. Hazır invert çurupları. Suyunun uçurması derdi falan filan böyle bir şey yok. Takip eden dostlarımız biliyor. Biz ilk defa bu yıl şöyle bal kemerini görüyorsunuz. Bu tarafta da polen depolamış. O yüzden karşısına yavru atmış arımız. Bal stoğu işinde sıkıntı yok. Arımız da gayet güzel şu anda ama maalesef arı e, straforu biraz kemirmiş, e, bundan rahatsız. Bunu erken baharda direkt bu kolenlerimi ben tekrar e, ağaç kovanlarıma aktaracağım. Burada da balı var. E, arımızın bal stoğunda bir sıkıntı yok tarafını boşaltmışlar sevgili dostlar. Bu tarafında daha bal var. Bu ayda bu havanın olması normal değil. Bunu bütün aracı dostlarımız bilir. Şimdi burada küçük bir polen stoğu var. Şöyle bunları yer değiştirelim. Aralarımız taşıyor çünkü bu balları da. Bu işler yöre yöre değişiyor. Dostlar bizim yöremizde bu ayda bizim bu arıyı açabilmemiz aslında imkansız gibi bir şey olmalıydı. Ama maalesef öyle değil. Bugün 16 derece gibi bir sıcak hava var. Hünver çürü bu tüketmiş arılarımız. Kaç tane çiftçe kalmış şöyle. Bir asker bir askerdir kışın. Çıksın. Çıksın, çıksın. Evet bu arımız gayet güzel. Ee, kışı güzel geçirdi. İnşallah baharda daha da kuvvetlenecek. Dediğim gibi stoğu var arkadaşlar. Ama ben yine de arımıza oyalanması için bir Hazır invert çürüp da vereceğim. Evet, ara ara buradan olacaktır aramız. Bir tur yavru döndü arılarımızdan çıktı bir tur yavru. Şu anda durumları nedir? Kısa bir kontrol yapacağım. Ee, bu bitirmişler. Gayet güzel. iki de yarımlamışlar. Karılarımız şu an gayet sağlıklı görünüyorlar. Aslında yavruyu da kontrol etmek istiyorum. Şu çatalardan birini çekip şansımı deneyeceğim. İki çatadan birinde yavru vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen de Geçen baktığımda günlük ve kurtçuk halinde yavrumuz vardı bu arımızda. Muhtemelen bir kısmı çıktı o arılarımızın. Tabi bu ayda nüfusun gençleşmesi bir yönden iyi. Çünkü önümüzde Şubat, Mart ayı var ve çok çetin geçeceği benziyor. Evet burada küçük bir yavru alanı var arımızın. Pupa halinde. Evet. Geçenki benim gördüğüm kurtçuklar şu an pupada. Şimdi burada günlüğümüz Evet. Burada gördüm. Şurada günlük gayet güzel günlük yumurtalar da var. Aramızı fazla rahatsız etmeyeceğim. Bu ayda bu havanın olması normal değil dostlar ama Maalesef bu yıl böyle. Bunu neden bırakıyorum arkadaşlar? Bu Mart ayı soğuk geçeceğini tahmin ediyorum sadece. Geçen yılla çünkü bu yılların bu yılın verileri aynı sevgili dostlar. Geçen yıl Şubat ayında da bu yörede e, sıcaklık bu günlerde bu derecelerdeydi kendi çapımızda istatistikler tutuyoruz. Ve Mart çok soğuk oldu geçen yıl. Şimdi bu yılda sanki aynısı olacak gibi düşündüğüm için hazır invert çurubu veriyorum ben arılarıma Hemen tüketebilsinler en azından bal stoğu yeterli olsa bile Yavru kemerinin üzerine bal stoğu yapsınlar diye. Invert çurubun avantajı da şu. Hemen tüketebiliyor arılarımız bunu. Ee, o yüzden bunu tercih ediyorum. Dediğim gibi geçen yılın e, verileriyle bu yılın verileri sıcaklık verileri aşağı yukarı aynı düzeyde. Yani geçen yılda bu zamanlarda e, aynı bu sıcaklıklar vardı. Ama Mart ayı o kadar çetin Geçti ki bu yörede çok arı ölümümüz oldu maalesef. Bu yılda aynısı olacak gibi tahmin ettiğim için e, bu inverk çurupları şimdiden veriyorum arılarıma. Son çerçevelerde bal stoğumuzun olması arınızın açlıktan ölmeyeceği anlamına gelmiyor. Arkadaşlar bu e, büyük abilerimiz arıcı dostlarımız bunu zaten biliyorlardır. Ben yeni başlayan arkadaşlara ön fikri olsun diye söylüyorum. Yani başında ve sonunda e, bal olsa dahi arınızı açlıktan ölebilir. Bunun da sebebi şudur. E, arı toplandığı alandaki barı, balı sıcaklığıyla eritip tüketiyor. Ancak soğuktan dolayı diğer çerçeveye geçeme, geçemiyorsa eğer ve oradaki balı eritemiyorsa kovanınız bal da dolu olsa sevgili dostlar Arlarınız açlıktan ölecektir. Ee, ben geçen yılın verileriyle bu yılki veriler, sıcaklık verileri, hava tahminleri aynı olduğu için böyle bir e, bu yıl e, böyle bir şey yapmam çünkü geçen yıl bir tane kovanımda, e, birkaç kovanımda vardı aynı şey. E, bu yılda aynısını yaşamak istemiyorum. O yüzden e, böyle hazır invert şurup veriyorum. Dediğim gibi kovanınız balda dolu olsa arılarınız açlıktan ölebilir. Lütfen buna dikkat edin.